Diyelim ki, iki tane oda var. Odaların her birinde de bir elektrik düğmesi var. Odaların birinde bir adam var, yazı tura atıyor. Tura gelirse elektriği açıyor, yazı gelirse elektriği kapatıyor. Diğer odadaysa, elektriği rastgele açıp kapayan bir kadın var. Düğmeye, yazı tura atmadan basıyor ve elektriği rastgele açıp kapatıyor. Süreyi başlattığımızda, İkisi de elektriği kendi yöntemleriyle açıp kapamaya başlıyorlar. Peki, farz edelim siz iki odaya da dışarıdan bakıyorsunuz ve sadece elektriğin açılıp kapandığını görüyorsunuz. Hangi odadaki düğmenin yazı tura atarak açılıp kapandığını bulabilir misiniz? Cevap evet. Ama nasıl?